Kozaklı'daki termal suyun değeri bugün dünyada birkaç önemli termal sudan biri olduğunu gösteriyor. Burada insanlar her türlü romatizmal şikayetlerinden her türlü cilt rahatsızlıklarından her türlü psikolojik rahatsızlıklarından arınarak gidiyorlar. Yeter ki iyi bir tesise yerleşsinler bu suyun kıymetiyle, bu suyun değeriyle kendilerini şifaya adılmış bir adım olarak görsünler." Pofor ve Sadığa Has Sanitas Sweet Sadık Hotel